Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Human Fall Flat oynuyoruz O zaman hemen videoya geçelim Şimdi öncelikle şu kutuyu alıp şöyle Kaldırıp Şimdi üstüne koyuyoruz. ve kapatılıyor. Sana Sonra burada şu duvar var. Onu da oraya getirip oraya koyuyoruz. Şöyle aldık. Kötürdük şuraya. Koyduk. Tamam. Şimdi bu kapı açıldı. Buradan da geçiyoruz. Sonra. ha bu bölüyorum. En baştan başlamamış ama olsun. Şimdi. Şununla. Bunu yukarı taşıyacağız. Şimdi şöyle getirip bunun üstüne koyduk ve bu kap açıldı. Sonra oradan geçtik, geçtik, geçtik. Sonra kapı şu anda şöyle bastık şöyle. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk? Önce şunu bir yukarı taşıyalım Şöyle basalım Şöyle alamadık <gülüyor> Şeytan çarpış gibi yürüyor adam Şöyle geldi, şöyle bastık Tamam Şimdi getirdik bunu Şöyle iki elimiz alalım Neyse gene bunu yukarıda çıkardan sonra duvardan tırmanacağım ben Şöyle alalım ha, Buraya bırakalım Tamam. Şimdi şimdi bunu buraya çarptık mı? Gidecek. Ha. Hmm, duvardan tırmanmak da olmaz ama. Şimdi oyun başta bir şey vermişti. Yani Lepoju duvardan tırmanmak şöyle altımızdaki araba hareket ettirebiliyoruz. Evet aynı. Şu hareket bunu buraya getirsek. Sonra bunu alsak şöyle getirsek şuraya. E aynen buraya bıraksak Hadi ha, ya <gülüyor> Yatakışa şöyle tırmandık Şimdi Şu ipucu İpucuna bakalım Aynen benim dediğim ipucunu gösteriyor ama Eşey attık Şimdi şunu biraz şöyle Şuradan Şöyle getirelim e benim Şimdi şu duvarı şöyle Tamam, şimdi bunu alıp gönderebiliriz. Hmm. Şöyle böyle atalım mı? Tamam abi. Şöyle atladık. Çıkıyoruz arkadaşlar yukarı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla video gelmesi için ve ailemize katılmak için aşağıdan abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.